Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle birlikte PIS için yeni videosuyla karşınızdayım Geçen hafta Fenerbahçe ile Galatasaray maç yapmıştık Şimdi Fenerbahçe ile Çarkı Rizyospor maç yapacağız Hadi video geçelim Video geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hangi takım sayın, yorumlara yazmayı Hadi şimdi video şimdi geçelim Geçelim Geçen videomda yorumlara bir arkadaşımız yazmış. Şey şey eksik diye bir şey kadro eski diye. Ben de kadroyu yeniledim böyle süper şey Ali falan dedim. Böyle Mustang'ı Öyle. Öyle döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize merhabalar. Herkese merhabalar. Merhabalar. Şey, stat start bile değişti çok güzel oldu 2017 sürmeyin baş, dedim İki çok güzel başarırlar. allah i̇nsan, insan, insan, insan. işte sozaa çalamıyor ooo çok iyi sakladı topu kimsin çocuğum orta ceza sahasına Ortası istediği yere gidemiyor. Araya savunma geldi Yani oğlum. Sof bende. Sof bende. Sol. Soldan bir silitseydi verirdi pası da. Şimdi soza. Soza. araya girdi ve kazandı topu. Neyse başla. Sinirlenmek yok, stresi yok. Pası aldı. Hadi. Baktı kaleye. Bakayım Ortanı hadi, yapacak. bakayım. Hayır şut. Enfes şut, enfes kurtarış. O bölgelerden vurma ise benim gözüme hoş olmadı. Evet, şans da lazım tabii. Vurabiliriz. Bir şut. <gülüyor> Az ah, olmadı. Yine sıkıştı. Şık paslar. Hoşfadi. Hangi takımını siz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şuan ben maça odaklanıyorum. İleri oynadı. Falko bize Topu harika yaptı ancak rakibi bir müdahale oldu ve serbest ne Oldu abi ya. Düzgün düzgün oynayın ya. sana ne eksik? Ceza Aynen. Balkan Demir yerde. Kesti pası. Hop, lan. Sohbet Öyle şey mi lan? Uzattı pası. Oncu nayana fena aldım ha. Atak İçeri şöyle bir baktı. Sen kimsin zorla? Hadi pasını ver. Koş Hasan, koş Hasan, koş. Sen de ver pasını. Tam, çıktı abi. Bırak, bırak çıksın. Çıksın dedim ben. Çıksa daha iyi değil miydi? 15 dakikayı geride bıraktık. A -a, a -a. Atak devam a -a. ediyor. Çok süratti. Şimdi souza Gol pozisyonu. Kameras tutun. Başarılı. etmiyor. Dik hadi dik. uza. Çok uzaktan kaleye. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Hadi. Hala gidiyor kaleye baktı. 18 s. <gülüyor> ben de göreceğim. O, o kaleci gol atamaz lan. Şey Biliyorsunuz. Ya da baktı içeri orta şansı. Attı şutu ve gol! Bu gol sana gelsin. Boş göndermedi beyazlı golü. Durum 1-0. Kaşıncak'ı gol attım. Gol. Bu gol, kalite kokuyor. Gol, ses gelir söylüyorum. birinci Yine ve birinci Sırahtan gol. Maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Bu müdahaleyi faul olarak yorumlamayacak. Tamam sen istediğin gibi ver faul'ü. İstediğini yap. Ben yine faul yapmaya devam edeceğim, tamam Hadi haftalar. Hadi. Hadi, hadi yavrum, işine Akar hadi hadi. hadi. Mehmet topu Topun geçmesine izin vermiyor. Bu videoya online gelirsen yeni seriye bakımcan. büyük bir seriye başlayacağım öyle küçük küçük Yardıma değil yok, herkesin oynadığı topu. bir oyun herkesin sevdiği bir oyun o oyunu zaten bilenler bir bilir şut. ve ikinci gol gelmedi nasıl kaçtı abi ya kademi hemen yerleşti Uf. hemen şöyle Sol. şöyle tutalım hemen şöyle serbest duruş Bakayım. Kart çıkacak. Evet. Sarı çıktı. Bence sarı değildi ee, de biraz hava olsun. Ne oldu abi? Top Evet, şimdi bir oyuncu değişikliği işareti geldi. İlk değişiklik hakkını bir süredir zaten sakat sakat oynuyordu. Teknik direktör biraz geç de olsa doğru bir hamle yaptı. Ne sakat sakat oğlum. Adamların ayağına bile kaymadılar. Yeni başladık oynar. İlk yarının orta bölümlerine girdik değerli futbolseverler. O sak yok kaleye baktı. Bu pas başarılı değil. Kaleye baktı. Şut bölgesinde bas istemişti şimdi aldı bas mı bitti Top kaybı araya bir pas tehlike yaratır bitti bitti ses geliyo savurma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi bir vuruş olma siz o kale gol atamazsınız foul. siz o kale gol atamazsınız abi siz kale gol atamazsınız abi ilk defa bir fail yapmışlar beni koş koş Lens şimdi koş lens. koş ana o Lens orada pas versiydi var ya şimdi Lens sol çık pozisyonu. Aa, tam şut çekildim ya topu, topu gelişi güzel mi uzaklaştırma oldu ama sonuçta tehlike uzaklaştı tabii vurdu. Arana! Ne oldu lan öyle? Herkes başta fikirde değil. Olmadı. Hakem tecavüz ediyor vallahi. Hakem. Adamla tecavüz ediyor. Sen neyin ya? Al al bak tutuyor şerefine bak. Şimdi Soza. Kaleye bakıyor. Harika bir kurtarış Kalic'den. Şut güzel ama kurtarışın da hakkını yiyememek lazım. Geza salsı düştüğünden gol atmaya çalışıyorum. Düştüğümüz ailelere bakıyor. Abi Tehlikeyi abi. uzaklaştırdılar. Asla gelseydim orada. Sola gelseydi bir gol olurdu. Daha. Düşünemedik İlk yarıda artık son 5 dakika içerisindeyiz değerli izleyiciler. Skot tabelasında dengelerin değiştiğini görüyoruz. Birkaç dakika sonra ilk yarının son düdüğü çalacak. Abi ne güzel pas sen Yerinde ve zamanında bir müdahaleme uzaklaştırdılar Ne oldu aaa ne Çok oldu aaa Çok karşı hata dönüşebilir Son mu dönemedi Döndü döndü döndü döndü döndü dön, döndüreceğim O yüzden bak kafanı kırdıktan bak Hadi sol. sol hadi sol Pasını ver Joseph Ne o Joseph mi ya Joseph <gülüyor> Enfes bir pas Ofsayt mı var? mi? Var, var. var Telefon olmasaydı bu düğümü kordum abi ya. Telefon olduğu için koyamıyorum. Gol, Gol atamazsınız siz o ya. Müsabakete etmedi Hayır, niye O kaleci etmedik, değil, o ben ayarladım dur. 1. yarı bitti. 10. dakikada bitti. 10 dakikada bitti ya. 2. da bitecek. yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada. Bir yani. Daha ne istiyoruz lan? Şimdi şuraya bir şeyimizi koyalım. Vakan şeysen çık karşıya. Vampörsü gidecek hemen. Altı şey şu lan. şey şu. Şey şu şeysu şeysu şeysu şeysu şeysu değişir şey sen nasıl değişiyonu sol gol attı bir de sen gol atla atıf şeysu da değişti tamam vampersi girdi atıf şeysu girdi okey Türkçe speaker.com okay. iki takıma da başarılar diler dilesin dilesin, dilesin şey ve sol bakalım şey şu nasıl oynuyor şeşit soğuz ah adamlar beni yakala da böyle şey yapıyorlar falan yapıyorlar ya maç başlar başlamaz neyse so. bak bak ah ah çekiliyor hatta ah vur gösteriyor. İki maça yeniden başlıyor diyebiliriz. Ya ben sadece onlara şans verdim. O zamanlarda istediğim en güzel gollerden biriydi kısaca. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz değerli seçiler. Skorlar tekrar denge geldi. ve Messi yapıldı bu arada. 0-0 diyeyim sana. Ben bilerek bıraktım orada ya. Keşke bırakmasaydım ya. Volkan seni böyle yapacağını bilmezdim oğlum. Sana güvendim. düdük geldi. Evet, taç. Evet, taç. Koş abi koş nefis Başan, bir koş. müdahale de kesti pası. Bırak kayıyor ya. Volkan sağ güvenmişsin oğlum. Ha, uzaktan denedi şansını. He. He. Ne oldu oğlum? Ben orada boşuna mı durdum ha? Ya oraya adam boşuna mı durdu? Topa ilerliyor. Pası gol gidecek. vermedi. Adamlar Süperstatta şımardı. Kesin şey sonuç hadi bu da ya. So, kaleci şey şu. Çalın ne? Çalınaya gidiyor mu adamlar? Niye selemiyorunuz? Atak cık. devam ediyor. Çalamattı dönem falan. Sol bir vuruş. Ben vurmadım, adam kendisi vuruyor. Boşta kalan topa savunma son anda ama yine Kaleci boncuk boncuk ter döktü bir anda ama defans başarılı taç. Boncuk. boncuk. Orta, Sen ne anlamsız ter döktünü? nasıl kaldı kutu an gerekti biliyonmu pasın geçmesine izin vermiyor araya girdi ve aldı ufff kıl payı kaçtı boy müthiş bir pozisyon adeta nefesimizi değil nefesimiz bizleri tuttu bence çok güzel bir vuruş yaptı o mesafeden olmadı ama olabilirdi Pas. Şey şu niye adını söylemiyor ki? Pas geçmedi. Ha, ha. Top benim, senin, kale benim, top benim. Niye vurdunuz lan? Siz niye vurdunuz mu bak? Ben seni boğacağım şimdi bak. Çok enteresan. Gerçek maçta da böyle farsan seni bitirdim oğlum. Uzan beni Seni bitirin gerçek çıkmak böyle varsın tamam? 2. yarının ilk Şey şu. Kaleye bakıyor. Alt şey ikiz ileri pası falan. Bir kombiiz. Sonra Arkadaşlara bakarak. Geçmiyor pas. Geçmez pas. Orta maçaım pasın versem W'ye pas bastı şut buluşuyorum şimdi nereye atıyon o hisretmiycem bugün küfür yok sakin stres çarkımı alalım iyi be. bu, bu ara arada geldi. stres çarkı diyince Esleniyorum. çünkü bir türlü video gelmiyor neden acaba hadi kaya Uzun hadi bir top doğru. vur kafayı Vampir vur C. pasını ver ver bel çalımı Şimdilik. at ben şey şu ya olmadı vur solza hadi solza hadi sol, za, hadi, sol. şey şu hadi vampersi pası durdurdu şimdi karşı atak şansı oğlum senin oyuncu söyleme ileri yedin, oynadı yedin abi bir adama üst alır Topuk mı ya tutuk aldırdı orta pozisyonu ana ana ana büyümüştü çalım atıyor atak devam ediyor karşı atak şansı çok uzakta teknik direktör kenarda bir hayli sinirli bu şut nasıl gol olmaz ki ediyor adeta kaleyi yokladı Abi gol ölüyordu, gol. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Olmadı. Aslanmadı. Oğlum nasıl yapıyor Boş kaleydi orası ya. Hah, oturamadı. oturamadı hadi. hadi oturamadı hadi, oturamadı. 75 dakikalık zamanı geride kaldı derdinizde. Işte. dakika ileriden meş. bir dakika sonra ne olacak. gol olcak şaka yapmıştım ya aha aha aha aha hakem hakem körüyo valla hakem körüyo mal mal hareketlerini yapma bak volkan çakarım ağzına, ha geçen dayak edin zaten benden? Bir daha da hakeyim değil mi? Dayan kılın yaparım sana. Duydu lan beni? kapacı Şimdi Lens etrafına bakıyor. Oyun pası. Allah'ın girdi ya. ve kesti. O da pas ya. Gözüm yaşardı. Şaka yaptım. Kaybetti topu. Ne Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. <gülüyor> Allah! O bak. Ayağını kırdım oğlum senin. Nereye veriyor ha? Orada kim var mesela? Geçmedi. Karabacılı varsa gol olmaz. Al sana pas. Bir sürü çalıyor arkadan ya. Sabit süp hediye etti topu. Hediye etti mi? Hediye mi etti. Hediye etsin ben. Ben hediye. gol, ben ona gol hediye daha. ettim gol. Bir daha. Ağğğğğğ. Kaleci test etti ama kaleci uyanık. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen miyiz? Yine güzel buldum. Ancak isabet ettiremedim. Koşup Burası... gelişine. Abi, sen vursan abi. Geldi, ancak isabet yok. Müthiş vurdu yalnız. Yani. Dur, ben de kullanayım ya. Dur dur, bir tane golcü buldum ben golcü. Bizim vardı ya şu Falando mı ne? Son dakikalarda gidiyormuş falan. Ah, böyle böyle diyorlar. Yarım daire diyorlar bak. Konuşmayın ha. Değiştirmemiş. Üç üç kişi değiştirmemiş mi? Altı yapmadım ben onu ya. Beraberlik bozulmuş değil. Son beş dakika. E son beş dakikalar. Kacı nereye açılıyor ya sen? Bir orta açsana din. yakın mesafeden dışarıda gole çok yaklaştı gerçekten ama şans yanında değil bir daha zaten vurmayacağım ya direkt alacağım adama 4 dakika kaldı golemeyelim ya hiç faal yapmadım farkındaysanız bir kere faal yapmışımdır o da adamın ayağını kırmışımdır yani başka faal yapmadım oynadı? Tehlikeli geldiler. Masadakla yakalandı savunma Atak devam ediyor. Ya, ya, ya. Abi bu kaçıyor da. Altı milat verdi. Uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz hızlı gelişiyor, yerleşemedi. Hakem yürüyor. Hakemin bir şey yaptığı yok. 90 dakikanın son düdüğünü çaldı oh. Karşılaşmada eşitlik henüz bozulmuş değil. Umarım Aslında videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilsiniz. Abone de zaman olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bildirimlerinizi açık, açık. Açın, bildirimleri açın. Ve yeni videolardan, neyse. Saçmalı demeyin, genel eğitimle falan. Heh, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, merak etmeyin, hoşçakalın, bay bay.